F değer tablosu aşağıda verilen doğrusal fonksiyondur. Bu tabloda bize x değerlerini ve bu x değerlerine karşılık gelen değerleri vermişler. Hangi grafikler f ile aynı oranda yükselen fonksiyonları göstermektedir? F hangi oranda yükseliyor? Önce tablomuzdan bunu bulalım. x4 yükseldiğinde fonksiyonumuz 7 yükseliyor. Peki bu grafiklerden hangisinde x yönünde 4 birim hareket ettiğimizde y yönünde 7 birim hareket ediyoruz? Bunu grafik üzerinde kolayca görebilmek için tablodaki değerlerin ikisini grafik üzerinde işaretleyelim ve nasıl göründüğüne bakalım. x sıfırken f eksi 1. Bu noktayı işaretleyelim. x dörtken f 6. Bu noktayı da işaretleyelim. Bu doğrusal bir fonksiyon. O zaman bu iki noktadan geçen bir doğru çizelim ve bu doğru bize f'nin değişim oranı hakkında fikir verecek. Doğruyu çizdiğimizde bu grafiklerden hangisinin f ile aynı hızda artmakta olduğunu kolayca görüyoruz. a, f'den çok daha hızlı yükseliyor. c, f'den daha yavaş yükseliyor. b ise azalıyor. Yükselmiyor. d ise f ile aynı yeme sahip gibi görünüyor. Yani doğru cevap d. Doğru cevabı başka bir yolla da bulabilirdik. Değişim f bölü değişim x, x4 değiştiğine fonksiyonumuz 7 değişmişti. Eşittir 7 bölü 4. Grafikte d'ye bakalım. x yönünde 4'ten 8'e 4 birim hareket ettiğimizde dikey eksende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim yükseliyoruz. d ve f aynı oranda yükseliyorlar. Bu kadar basit.